Selam gençler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Birazdan izleyeceğiniz videoda PUBG Mobile'de komik anları derledim. Umarım eğlenirsiniz. Ee, videoya geçmeden önce 2 saniyenizi ayırıp like atıp abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmından da e, Twitch hesabımı takip edebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Öyle açtık. Hangara, in hangara mı indiyorsun? Ben indim. Aa, miss direk 6x buldum. Dedi. Adamın mı galiba haberim az. Direkt 6x buldum MES. Uçalım. <gülüyor> Aslında direkt drop drop kovalamayacağız hız bu. Aha adam mı lan o? Aynen. Vay bot bu adam ya. Dedi. Aha kayboldu. Abi şaka mı bu ya? Bu nasıl Hızlıyorum. oyun? Işınlandı bak. Ben var ya ben bunu koyacağım abi. Videoya atacağım şey YouTube'a diyeceğim biz oyun falan oynamıyoruz. Adam kayboldu, kayboldu. Yani gözünün önünde ışınlandı yok. Bak, bak, bak. Dur Doğru Yalnız gitme, gitme, gitme. oğlum adam toplandı. Sa dur burda dur, dur, dur. Aman oğlum, adam ezdiriyor. Tamam De, de. Çok iyi. Geldi ler nerede? Onda da var, solda adam var. Orada çimde atıyor. Şan çimde atıyor orada. Gördüm adamı. Ben da olsun. Ölme. Ölme, ölme, ölme. canım doldur bak. Geliyorsana doğru. Ya bu ne kaçtı bu da be. Sen şey yapma ha. Evin içine girdik çünkü. Merminin mahiyeti hiçbir şeyim yok. Adamları mermi banyan yaptım Allah canım alsın. Adam gel. Koşuyorum kanka. Adam var karşımda. Hemde 4 tane. Epe ölüyorum. Hep hep hep. Dağla da. Seri gel. Seri gel. Seri gel. Kanka sağdan geliyor. Gördüm. Mavi bin oradan geliyor. Gördüm. Sen kaç ben de alacağım. Tamamdır. Ben arkaya ve yürüyorum direkt. Ha evde. Aa namaz. Üst katta adam var. Yuturdum bir. Ben de gitti. Beni vurduklarımdan da gitti. Efe yardım et. Efe yardım et. Kersi ne kersi, kom! <gülüyor> 3 kişiyi düşürdüm. Burada lan. Biladersiz hayırdır? Türk'ün gücünü herhalde tatmadınız. Tony da Farkatto e 3 kişiyi aynı arabada öldürdüm. Adam olacaklar. Türkçe bilmiyorlarsa Kürtçe de küfür ettim. Adam olsunlar. Neyse Drop kovalayalım şimdi Ben tamam mı? Hayır x lazım senin x'in var mı x? Evet, işte ha, adam var adam var adam arkada motorlu var 330 önünde evde Bak gördün adamı Çok tuz ezde Hamona koyayım nasıl Düzdürse bu X'im olmadığı için vuramıyorum ya Ben görmedim seni Ben gördüm eve kaçtılar onlar Geniş alıyorum ben. El bombam var dört tane atabilirim. Görsen. Nereden gecim bu? Bagi var burada senin. Motor bisiketle geldiler onlar. Tabi can doluyorum. Ben şey basıyorum, enerji basıyorum. Oy enerji bulana kadar. Ha, adamlar şu ol tarafta. Biraz ha, daha ha, evi evin içinde var. Yoldan bir şeyin sanki. Araba geldi. Kaçtı. Ay ne sekiyor bu da be. Düşürdüm. Ben düşürdüm. Bir kişi daha vardı orada. Onu düşürdüm zaten. Yok bir kişi daha var. Nerede? Aa, yakında, yakında, kanka, kanka, kanka, kanka. kask var, dikkat edin. Nerede? Evet, üç... Arma'nın yanında kaldırıyor. Nerede lan? Hadi bakıyor. Ulan <gülüyor> üç araba gelmiş ha. İşte üç araba gelirsen böyle düşürürler seni. Bak, bir de bakıyor Hadi güzel bir şey var. O 4x tamam. Hop, işte hazır. Mesleklim var ha AVM var dört var dört kişiyi aldım da yer kalmadı şaka gibi ya ay holografi almış geri zekalı bu oyun AVM var şey dört kişiyi alamadım dört kişiyi sen almışsın AVM var SLR AVM AVM AVM AVM AVM'yi alsana yoksa ben alayım ben var tamam proje de ben alayım baba. al sen al bu <gülüyor> numaralı 4 satar mısın? 4x'i sen almışsın. Hayır kanka almadım. Ha şimdi aldı. Adam onu. geliyor. Nerede geliyor. Şimdi almış merak evet. Geri bıraktım yani. Alalım 4x. Koçum 4x'i sat ya. Tamam almışım 4x'i. Şart fişi buldum. Boş bir şart fişi buldum. Ne kadar güzel bir şey. Ha şöyle yere atıp atacam basayım. Görüşürüz anne. Hani. Ya ben çok yememeye çalışıyorum. Sana bir yere yemek getirdim diyorsun. Ama eline sağlık. Maafçolos. Aynen. Namus bayağı güzel bu çakmış sağ ya. Ben bir tane daha düşürmüştüm. Şu kaskı aldın mı sen? Şu kaskım Hangi var diğer zaten. Adamı... Var diğer adamı nerede öldürmüştüm ben? Motorun yanında. Bir değil. Aynen hala motorun Çöp. Hiçbir şey yok. Şart bir şeyim var ama Doğru. içi boş. Şaka gibi. Dipçiyi buna takabiliyorum ah, takamıyorum. Buggy yok gidelim. Buggy kanka üstü kapalı. Bizim arabayla gidelim bu arabayla. Ya Buggy diyorum. Dur. Abi ben bir tane adam öldürdüm bak. Şeyde 5 yönünde. 5 5 5 5 Dön, dön, dön, dön, dön, dön, dön, dön, dön Bak 5 yönünde bak. Motorun orada. Bak bak bak görüyorsun. Soldaki mi? Soldaki evet. Onu ben öldürdüm. Ay kanka motorda değil. Ha. Bakın oğlum yani. Motorun orada diyor. Beş yönü orası değil bu arada benim orası. Oradan bakınca beş yön oluyordu. Aa lan iki tane uçak geldi. Gel uçak geldi. İki tane mi nerede? Art üstünden geçiyor Bu şey uçak. uçağı. takip et. Nereden anladın? Şu sağda da uçak var. Nereye geçirdin? Buradan varmış galiba. Sen bu... Ooo! Öndeki ne? Drop atmış buraya. O bir diğeri şeydi. Koşsana. Aa, almışlar bunu. Hayır almışlar VSS var. VSS mi? VSS AV var. İyi gidelim. Merkadan var artık. Bende AVP var. Diğer drop'a gidelim. Hah diğer drop attı. 35. Gördüm gördüm. Şimdi i̇çlerinden bir geçelim. Ama keşke. Tamam. Boş kötü ya Aha önümüzde o adamlar olmuş, var. Endim. Önümüzde adamlar var. Boş ver boş ver. Düm düzlemleri. Ateş edeyim mi? Hah, gerisi evet, bir yer bulalım. Bu arada direkt drop'a gitmeyeceğiz ha, drop'ın kenarına gitsek. Ateş etsedik, alırdık be. Ha, ateş etsedik, alırdık be. Ben evden doğmayı daha çok seviyorum. Yani Direk alıp çıkmalıyız, sen alsana. Sen ne al, adam? ben uçuracağım seni, nerede adam var? mı adam var. Sen al ben uçuracağım seni. Mk var. Al al al al çabuk al çabuk al çabuk al çabuk al. Atla. Hadi. Üç level kaskını niye kaskı bıraktı. bıraktı? Atla. Yardır. Nereye gir? Diğer adamlara gidelim. Hayır şuradaki gir, evet. şu adam. Tamam. Şöyle gir. Gelecek onlar buraya. Aman okuyum oradan da hiç yakmazsın ya. Dur burada. Burası güzel. Ben ile bakıyorum üstten. Geçen evin tepesi güzel çünkü. Buradan mı gözüküyordu? Ha üst oda camında oldu. Buradan drop gözükmüyor. Nasıl açayım? Buradan göz, buradan da gözükmüyor. Ben karşı evlere geçiyorum. Dur bekle benden enerji basabilir. Şu evden gözüküyor. Şunu üst kata devam mı çıkayım? O şey geldi. Adam onu da kim? Nerede gel? Nereden? Sana, efe, mı yerden, efe. sana mı sıkıyor? Ekran mı okuyup Suriye ordusu? Yardıma geldim, atladım. Ho. Ölmedin. Düşürdüm bir. Odan geliyor iklimler zaten. Düşürdüm iki. Durdurdum. Düşürdüm üç. Bir kişi kaldı, bir kişi kaldı ölüyorum, ölüyorum. Öldüm, ben öldüm, kalkalar Allahım, cana bak. Ben normal satardım burada biliyorsun. Ağzına sıçır. çok şanslıyım lan. Adrenalin basını, yok. Suriyeli ordusu resmen ya, bu ne? Ama benim var ya, kaskın falan, önümden çıksana. Kaskın falan her şeyi, ölümden çık. Kaskın falan her şey beni bitirdiler. Alt X miss. Kask Altix tamam kaldı. kask buldum bundan da. Tamam yok tamam da oldu hiç istemiyorum. Tamam, tamam bu çöp. Şu bir de ileridekine bakıyorum. Evet tamam çöp. Bakayalnız <gülüyor> benim zırh zırha ihtiyacım var. Benim de zırhın yüz otusu kalmış. Bende yüzde otuzundan da az kaldı. O Aha adam adam. Nerede? Geldi arabayla geldi. İçeri mi girdi? Lan lan onun oyuncu şey ya olmuş. Efefefefefefefefef. Tamam. Evet gençler, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz hemen aşağıdaki taraftan abone ol butonuna basıp like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın. Bay bay.